Merhaba, bu videoda size göbek kordonu bakım hakkında bilgi vermek istiyorum. Doğum sonrası göbeği kesildikten sonra ufak bir güldük şeklinde göbek kordonu kalır ve bu kordonun ucunda da klips dediğimiz, klemp dediğimiz bir plastik bir mandal bulunur. Bu oradan kan gelmesini engellemek içindir. Göbek göbek kordonu bakımı aslında basittir. Göbek kordonun temiz ve kuru kalmasını sağlamanız istiyoruz bunu sağlamak için de göbek kordonunu bebeğin bezinde dışın, bezinin dışında tutmanız yeterlidir bezinin dışında tuttuğunuzda hem nem oranı azalacaktır hem de bebek kaka ya da çiş yaptığı zaman o göbek kordonu bulaşma riski azaltacaksınızdır göbek kordonu bakımıyla ilgili eskiden batikon sürme alkol sürme gibi uygulamalar vardı özellikle batikonun ciltle neminerek evet, bebeğin kiroid hormonlarına etkisi olduğundan dolayı bu bakım yöntemleri doktorunuz tarafından önerilmediği takdirde yapmamalısınız. Göbek kordonu jel bir kıvamlıdır. Burası ıslandığı zaman su tutar ve göbeğin düşmesini engellersiniz. Uzatırsınız. Bu da enfeksiyon riskini arttırabilir. Bundan dolayı göbek düşene kadar bebeği yıkamanızı önermiyoruz. Süngerle bebeği silebilirsiniz. Göbek kordonu genellikle ilk bir hafta içinde düşmektedir. Ama bazı durumlarda 2-3 haftaya kadar da göbek kordonu düşmediğini görebiliriz. Göbek kordonu düşene kadar hafif miktarda sızma şeklinde kan olabilir. Birkaç gün süren çok az miktarda kan olabilir. Bu devam ederse doktorunuzla görüşmeniz gerekebilir. Çünkü bazen K vitamini enjeksiyonu yapılması gerekebilir. Göbek düşerken de bir miktar kanama olabilir ama bu kanamanın devam etmemesi gereklidir. Devam ederse yine doktorunuzdan görüşürsünüz. Göbek kordonu geç düştüğünde ya da temiz tutulamadığında göbek kordonu bölgesinde enfeksiyon olabilir. Göbek enfeksiyonlarının belirtileri göbek bölgesinin aşırı kötü kokması, sarı yeşil akıntı olması, göbek bölgesinin etrafındaki deride zarıklıklar oluşması, enfeksiyon belirtileri olabilir. Bunlar için de doktorunuzdan görüşmelisiniz. Ee, göbek kordonu düştükten sonra bazen e, göbek bölgesinde yuvarlak, kırmızımsı, beyazımsı, e, nohut Tan kadar yaklaşık brenlon dediğimiz yapılar oluşabilir. Bu yapılar e, da kendiliğinden düşebilir. Ancak bazen uzun süre kaldığında bizim gümüş nitrat dediğimiz bu uygulamayla buranın kurutup çabuk düşmesini sağlayabiliriz. Ya da bu breninom dirençli olursa ve e, o bölgeyi nemli tutup işte enfeksiyon belirtileri, enfeksiyona neden olabileceği açısından da bazen ki, poliklinik şartlarında e, operasyonu onun alınması gerekebilir. Göbek bölgesindeki başka bir sorun da göbek fıtığı olabilir bebeklerde. Göbek düştükten sonra e, göbek bölgesinde şişlik olabilir. Burası karın kasları arasından bir defekten çıkan bağırsaklardan dolayı olmaktadır. Göbek fıtığı kasık fıtığı gibi değildir. Göbek fıtığı kendinden iyileşme olasılığı çok yüksektir. Genellikle bir yaşa kadar kendinden iyileşecektir. Göbek fıtıklarının düzelmesi için bazen para koyma, etrafına kemer gibi bez sarma gibi uygulamalar yapılmaktadır. Bunların hiçbir faydası yoktur. Hatta rahatsızlık verebilir. Ee, göbek göbek bakımı ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.